Bir tarafta Boeing. Dünyanın en büyük sivil yolcu uçağı imalatçılarından biri. Askeri tarafı da çok kuvvetli. Diğer tarafta ise Airbus. Airbus da Boeing'in çok ciddi rakibi. Avrupalı bir imalatçı. Onun da pazar payı çok büyük. Ve tabii ki Airbus'un askeri tarafı da var. Peki bu iki imalatçı ortak bir projeye girse hem de askeri helikopter bir projesinde ne olur sorusunu sormak istiyorum. Evet İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri 52 yıldan bu yana kullandığı Puma serisi helikopterlerini yenileme kararı aldı ve bir ihale açtı. Bu ihaleye Airbus H175M adlı modeliyle katılıyor. Diğer tarafta da karşısında da İtalya'da gelen Leonardo var. Leonardo da AW149 serisiyle bu ihaleye katılıyor. Ve burada da enteresan bir ortaklığa gidiliyor. Airbus'ın ortağı Boeing. Gerçekten çok ilginç. Önümüzdeki günlerde bu ihale yapılacak ve İngiltere 44 adet helikopter alımı gerçekleştirecek bakalım bu rekabet nereye gidecek biraz isterseniz iki modelinde orijini sivil askeri pazara nasıl girdiler ne hedefliyorlar ve bu ortaklıklar nasıl oluyor isterseniz bu videomuzda bunları beraber inceleyelim. İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri 1971 yılında o zamanki Fransız imalatçı Aerospecial'in envanterindeki Puma helikopterlerini envantere almaya başladı ve bu helikopterler yoğun olarak arama kurtarma uçuşlarında kullanıldı. Hatta ben hatırlıyorum 2005 yılında Türkiye'de yapılan balıkesir'de 9. Anajet Üst Komutanlığı'ndaki Tiger Meat'e İngilizler bu helikopterlerini getirmişlerdi. Pumaların sahip olduğu 230. 30. filo Tiger Meet sırasında Balıkesir'deki tatbikata katılmıştı. Bu arada Tiger Meet'le ilgili böyle bir parantez açayım size. Filo amblemleri oluyor filoların. Farklı farklı işte hayvan türleri konabiliyor ve filolarının Amlemlerinde e, kaplan bulunan filolar her yıl NATO üyeleri bir NATO ülkesinde bir araya gelip ortak tat, tatbikat yapıyor. Buna da Tiger Meet, kaplan buluşması adı veriliyor. İngilizlerin bu 230. 30. filosu da e, puma helikopterlerini ve amlemi de kaplan olduğunu belirtelim. 52 yıldır uçuyor bu pumalar ve bir helikopter için 52 yıl inanılmaz uzun bir süre. Genellikle helikopterlerin ömürleri uçaklara göre daha kısa. İşte 20 yıl 30 yıl gibi öngörülüyor ama askeri sistemlerde ve daha karmaşık sistemlerde bu süreç uzayabiliyor. İngilizler şimdi ekonomik kullanım ömürlerinin sonuna gelen puma helikopterlerini değiştirecekler. Puma ailesi gerçekten hala üretimde olan çok önemli bir helikopter ailesi. Puma daha sonra büyütüldü. Cougar adı verildi e, gövde daha da büyütüldü halen e, şu an bu helikopterler arama kurtarma modu olarak ama o ilk versiyonuna göre oldukça uzun bir gövde ve çok güçlü motorlarıyla üretimleri devam ediyor. Ama İngiltere bu kadar büyük bir helikopter talep etmiyor bu yüzden de ihaleye sivil orjinli iki helikopter sunuluyor. Peki aklınıza gelebilir neden sivil helikopter bu ihalelere giriliyor? Öncelikli olarak isterler belli burada. Ve bu iki sivil helikopterde nereden baksanız ikisi de ilk uçuşunu 2009 yılında yapmış. Yani bugün bu yıl itibariyle 14 yıldır hizmette kendilerini ispat etmiş gövdeler ve motorlara sahip. Sonuçta bir hava aracı tasarlandığı zaman ilk etapta bazı teknik problemler çıkabiliyor. Bunlar yapılan tasarım değişiklikleriyle edililen tecrübe ile birlikte geliştiriliyor, geliştiriliyor ve mükemmel, daha az az arıza çıkartan, daha ekonomik işletilebilecek hale geliyorlar. İki helikopter modeli de, işte gerek Airbus helikopterin 175 serisi, gerekse de Leonardo'nun 149 serisi kendini gerçekten ispat etmiş, sivil anlamda çok iyi helikopterler. Altyapıları sağlam olduğu için, güçlü motorlara sahip olduğu için bu helikopterler, Askeri sistemlerin eklenmesiyle birlikte askeri amaçlı kullanım içinde ideal hale geliliyor. Genellikle ufak helikopterlerde bunları yapabilmek çok güç çünkü askeri sistemler daha fazla güç istiyor çünkü işte ne bileyim eksi 25 derecede kullanmak durumunda kalıyorsunuz artı 50 derecede de bu helikopteri uçurmak zorunda kalıyorsunuz işte daha başına gidiyorsunuz deniz üzerinde uçuyorsunuz genellikle bu tür Ağır helikopterleri bu anlamda askeri görevler daha zorlu olduğu için uydurabilmek daha mümkün hale geliyor. Bir de başka avantaj, sivil helikopterlerin gerçekten uçuş maliyetleri askeri sistemlere göre daha ucuz çünkü askeriye de birçok ekstra ekstra sistem konuluyor. Bu tamamen bir maliyet hesabı. Şimdi H-175 serisi. İsterseniz biraz da helikopteri inceleyelim, neler yapılacak, neler edilecek bunları anlatalım. H175 serisi 7.5 tonluk ağırlığa sahip, Airbus e, bu helikopteri süper orta sınıf olarak adlandırılıyor. 2009'da ilk uçuşunu yapıyor ve Airbus'un gerçekten sınıfında önemli satış başarısı yakaladığı modellerden biri. İşte Arama kurtarma, petrol platformları, acil müdahale, ambulans gibi görevlerde kullanılıyor ve kabinde kapasite 18 koltuğa kadar çıkıyor. 2 adet PT6 serisi motora sahip ve bu motorların her biri yaklaşık 1.700 beygir güç üretiyor. Saatte helikopter 300 kilometre hıza çıkabiliyor ve menzili de 1.259 kilometre. Bu ihalede Boeing ne yapacak diye sorabilirsiniz. İngiltere e, helikopter pilotları açısından farklı bir yaklaşım içerisinde ve bu helikopter eğitimlerinin helikopterleri özel şirkete ait. Bu özel şirkette Boeing İngiltere, Boeing UK olarak adlandırılıyor. Boeing aynı zamanda İngiliz Kraliyet Kara Kuvvetleri'ne ve Hava Kuvvetleri'ne AH-64 Apache ve Şunu konusunda eğitim desteği de sürüyor. Böyle bir yapılandırmaya gitmişler. Yani Airbus ihaleyi alırsa Eğitim çalışmaları, işte simülatör uçakların, daha doğrusu hava araçlarının, helikopterlerin idamesi Boeing tarafından yapılacak. Bu da olayın bir başka boyutunu oluşturuyor. Diğer tarafta da belirttiğim gibi AW149 modeliyle Leonardo ihaleye giriyor. 149 serisi bir büyüğü 139'dan geliştirilmiş. Gerçekten sivil anlamda çok çok başarılı bir helikopter. İyi bir helikopter, güçlü bir helikopter. Leonardo'nun da zaten... Helikopter pazarında çok çok önemli yere sahip İtalyan bir imalatçı. Helikopter 800 kilometre menzile sahip saatte 310 kilometre hıza kadar çıkabiliyor ve her biri 2300 beygir olan Safran, Fransız Safran'ın motorlarını kullanıyor. Çok kuvvetli bir helikopter biraz önce belirttiğim gibi. Bu helikopterin askeri modeli Polonya, Tayland ve Mısır'ın silahlı kuvvetleri tarafından da görev yapıyor. Leonardo tabi ihaleye tek başına giriyor. Boeing ile girmiyor ama Leonardo'nun da Boeing'de çok ilginç bir bağlantısı var. Şimdi Amerika'da Amerikan Hava Kuvvetleri'nin bir helikopter ihalesi vardı. Amerikan Hava Kuvvetleri elinde kalmış UH-1N olarak adlandırılan o UH-1 serisinin çift motorlusudur N serisi. Onları yenilemek üzere bir ihale açmıştı. Ve bu ihaleyi Leonardo'nun tasarladığı AW-139'un Amerika için geliştirilmiş modeli MH139A Grey Wolf yani Gri Kurt helikopteri kazanmıştı. Bu helikopter projesinde de Leonardo'nun Amerikan ortağı Boeing'di. İlk 4 helikopter geçen yıl teslim edildi ve Amerika'da Boeing bir imalat hattı açacak ve Leonardo'nun bu MH139 türü gri kurt helikopterleri Amerika Birleşik Devletleri'nde üretmeye başlayacak. İlk teslimat da bu yıl içerisinde gerçekleştirilecek. Yani görüyorsunuz Amerika bir havacılık devi, bir havacılığın merkezi bir ülke olarak Avrupa yapısı bir helikopteri seçebiliyor. Hem de İtalyan helikopterini seçebiliyor. Bunu da bir havacılık devi Boeing'e imal ettiriyor. Yani görüyorsunuz havacılıkta kimin eli kimin cebinde tabiri caizse... E, belli değil çünkü havacılık şirketleri birbirleriyle işbirliği yapmak durumundalar, birçok parçaları ortak üretmek durumundalar ki ekonomik olsun, daha çok tasarıma odaklanırsın biri bir şekilde üretecek bunları. Ben yıllar önce İspanya'da bir Airbus fabrikasına gitmiştim, burası Airbus'un resmi tesisleri ve kompozit malzemenin üretildiği bir merkez. Bu merkezde Boeing 777 uçaklarının o motorların dış yapıları Airbus tesislerinde üretiliyordu. Ben çok şaşırmıştım. Ama benzer şekilde Boeing'in Airbus'a parça imal ettiği, böyle birçok parçanın kimin yapıyorsa, uygun fiyata yapıyorsa, onlara gittiği bilgisi gelince ben çok çok şaşırmıştım açıkçası. Sonuçta havacılık, e, ta e, yine ta o cümle bir söyleyeyim. Kimin eli kimin cebinde hiç belli değil. Bir bakıyorsunuz bir ülke projesinde, İki rakip dost olabiliyor veya başka ülkenin ortağı öbür ülkenin projesinde başkasının karşısına çıkabiliyor. Bunları e, görebilmek, edebilmek gerçekten hiç kolay değil. Evet bu videomuzda e, Boeing ve ortaklığını size anlatmaya dilim döndüğünce çalıştım. Detaylı havacılık haberleri, savunma haberleri Tolga sistemimizde sitemizde sosyal medyadayız. Bizleri oralardan takip edebilirsiniz. Ayrıca biliyorsunuz bir Whatsapp hattımız var. Oradan da haberleri hızlı bir şekilde alabilmeniz mümkün. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.